Deneyimleyerek ve gözlemleyerek eğitim fırsatı sunan modern altyapısı, nitelikli akademik kadrosu ve evrensel eğitim anlayışı ile Lefke Avrupa Üniversitesi 1989 yılında kurulmuş, 1990 yılında faaliyete geçmiş bir devlet vakıf üniversitesidir. 5 kıtadan gelen 10.500 üzerindeki öğrenci sayısı ile kariyer odaklı bir eğitim sistemi sunmaktadır.